Türklerin doğayla ilişkisi daha iyi olabilir açıkçası. Şimdi olduğundan daha iyi olabilir. Biz Türkler doğayı severiz aslında. Doğada yemek yemeyi severiz. Doğada gezmeyi severiz. Yürüyüş yapmayı severiz. Özellikle şimdiki zamandaki gençler doğa yürüyüşleri, dağcılık gibi şeylere ilgililer. Daha çok ilgililer. O yüzden olumlu buluyorum bunu. Ama Çevreyi kirletme açısından doğa ile ilişkimiz çok iyi değil diye düşünüyorum. Mesela ben şu an Amerika'da yaşıyorum. Buradaki vatandaşlarla kıyaslayabilirim. Amerika'da e, çoğu kişi çöpü çöp atacak yer bulana kadar elinde tutar. Ki olması gereken de budur bence. E, ama Türkiye'de maalesef bu bilinç çok yerleşmemiş. Bu daha iyi olabilir diye düşünüyorum özellikle çöp atma ve kirletme konusu. İkinci soruya da aslında böylece giriş yapmış olduk. Türkiye'deki en, önem, en önemli çevresel sorun bence çevreyi kirletmek ve çevre bilincinin olmaması. Çevre bilincinin olmaması ne demek? Bana ne demek? Çevreyi ben mi temizleyeceğim diye düşünmek? Bundan önce hiçbir şey olmamış, bundan sonra da bir şey olmaz demek. Bence bunlar çevre bilincinin olmadığını gösteriyor. Bir çöpü bile yerden alıp çöp kutusuna atmak. Çevre bilincinin olduğuna işaret bence. Ama maalesef bu Türkiye'de çok az. Çok az kişi de var. Doğayı sevmemize rağmen doğayı çok iyi koruyamıyoruz. Plastik kullanımı çok fazla. Yeniden kullanılabilir kaplar çok az kullanımda. Genelde insanlar e, tek seferlik kullanım, kullan at e, plastik kaplarını kullanıyorlar. Mesela pikniğe giderken. Kim neler yapıyor? Aslında e, hükümet ve devlet... Bu sorunu çözmek için yaptırımlar yapıyor, cezası var aslında çevre kirletmenin. Ama maalesef çok uygulanmıyor bu, ya da cezalar çok az kalıyor, insanları caydırmıyor yeterince. Bence cezalar daha fazla, çok daha fazla olsa ve cezalar çok iyi uygulansa belki insanlar biraz korkar ve çevreyi kirletmez ve çevreyi kirletmedikçe de çevrenin güzel olduğunu görünce hiç kirletmezler. Yani önce ceza ile başlayıp sonra insanlar o kuralı içselleştirir diye düşünüyorum ama cezaların çok fazla olması lazım bence başta Amerika'da da düşünüyorum çok çevresel sorun yok bence ama belki yine plastik kullanımını azaltmak olabilir insanlar burada çok sık bir şeyler içiyor yani herkesin elinde bir içecek görüyoruz ve çoğu içecek plastik kapta Keşke herkes kendi cam şişesini alsa ve onu sürekli kullansa, plastik atımına, atılımına karşı çıksa. Onun dışında geri dönüşüme daha çok önem veriliyor burada, onu da çok takdir ediyorum. Yani insanlar burada çok daha bilinçli olduğu için Türkiye'den, burada çok büyük bir sorun yok diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi belki plastik kullanımını azaltma ve yeniden kullanılabilir kapların kullanımını arttırmak olabilir. Buna birinci soruda da galiba cevap vermiştim. İnsanların çöplerini ellerinde tutmaları, çöp kutusu bulana kadar çöplerini yere asla atmamaları bence çok önemli bir özellik burada gördüğüm. Ee, onun dışında Singapur'da da aynı şeyi görmüştüm ve Singapur'da çok temizdi her yer. Ve e, bir şey okumuştum yere sakız bile atsanız polis sizi geliyor buluyor bir şekilde ya da polis görse çok ağır ceza yazıyor diye görmüştüm. Ee, o yüzden Singapur'lular da çok önem veriyor. Çevre temizliğine diye öner okumuştum. Özellikle Singapur'da ve burada çevre ile ilgili büyük bir sorun gözlemlemedim. Çok temiz olduğunu düşünüyorum Amerika'nın ve Singapur'un. Ama mesela Tayland'a da gitmiştim. Tayland e biraz daha çevre bilinci az bir ülkeydi. Yerde çöpler e vardı. E yani ülkeden ülkeye değişiyor temiz ülkeye ama bence değişen şey çevre bilinci olan ülkelerde çevre sorunu çok çok daha az oluyor çünkü vatandaşlar biliyor çevreyi kirletmemeleri gerektiğini ve bu da zincirleme etki gibi herkese yayılıyor.